Başak Burcu hangi Burçlarla anlaşır? Başak ve Koç Burçları başlangıçta iyi anlaşır. Fakat Koş Burcu sonsuz bir macera tutkunudur. Başak Burcu istese de onun kadar ateşli olamaz. Başak Burcu'nun eleştirici karakteri Koç Burcu karşısında çok hafif kalacaktır. Koç çok kırıcı konuşan bir Burç'tur. Başak Burcu'ndan uzaklaştığı anda yeniden ona dönmesi imkansızdır. Bu beraberlik gidebildiği yere kadar gider ve bir gün mutlaka biter. İşte birbirlerini anlayan iki Burç, Boğa ve Başak. İkisi de maddeye değer verir. Ancak Boğa Burcu daha itirazlı ve derin duyguların Burcudur. Kolay kolay tatmin olmaz ve her şeyin en mükemmelini ister. Başak eleştiriyi sever ve konuşmaları karşısındakine batabilir. Fakat bir Boğa insanının yaralaması zordur. Başak Burcu, Boğa Burcu'nu değiştirmeye aklına getirmez. Ve ona güvenirse bir hayat boyu birlikte olacak iyi bir partner kazanır. İkizler ve Başak. Bu çiftin aynı elektriği paylaştığı görülür. Her ikisi de akıllı ve zekidir. İkizler karşısındaki insanı kendine bağlamanın şifrelerini iyi bilir. Esprili ve kıvrak zekasıyla Başak Burcu'nu avucunun içine alması kolay olur. Bu beraberliğin devamı için şartlar uygun olabilir. Fakat Başak kendisinden daha akıllı bir insana zor tahammül eder. Bu beraberlik bir gün biter. En iyisi yol yakınken dost kalmayı denemelisiniz. Başak Burcu ve Yengeç iyi bir uyum yakalayabilirler. Fakat her zaman aralarında anlaşmazlıklar çıkabilir. Başak aklı ve mantığıyla hareket ederken Yengeç daima duygularının esiri olur. Fakat Başak Burcu'nun maddeye olan hassaslığını Yengeç iyi algılayacak ve bu konuda ona yardım edecektir. Başak Burcu'nun detaycılığı onun hoşuna gider ve birlikte güzel bir denge tuttururlar. Başak Burcu Yengeç Burcu'nun kıskançlığını köpürtmediği sürece her şey mükemmel gider. Aslan ve Başak Birçok ortak özelliğe sahip mantıklı bir beraberlik olabilir. İkisi de maddiyata önem verir. Dostlarıyla beraber olmaktan hoşlanır ve saatlerce sohbet ederler. İkisi için de ince detaylar çok önemlidir ve beraber plan yapmayı isterler. Üstelik ikisi de kaliteli bir hayatı yaşamak ister. Bu beraberlik yıllar geçtikçe daha da mükemmel hale gelebilir. Başak ve Başak İkisi içinde detaylar çok önemlidir ve birlikte plan yapmayı severler. Üstleri ikisi de kaliteli bir hayatı isterler. Birçok ortak özelliğe sahip mantıklı bir beraberlik yaşanabilir. Terazi ve Başak. Böyle bir beraberlik herkesin eline geçmez. Terazi burcu da Başak burcu kadar maddiyatı sever. Terazi biriktirmekten daha güzel yaşamak ve harcamak için sahip olmayı ister. Terazi eleştirilmekten hiç hoşlanmaz. Başak eğer eleştirilirse ona kırılır, küser ve hemen kaçar. Ancak ne olursa olsun her ikisi de bu beraberliği korumalıdır. Akrep ve Başak Başak Burcu'nun zeki, akılcı, mantıklı, dostluk, seven bir yapısı vardır. Akrep Burcu'nun kuşkucu, zeki ve sezgileri güçlü tavırlarıyla çok güzel dengelenir. İkisi de birbiriyle yenilenir ve hayat bulur. Akrep partnerini benimser ve ona her zaman sahip çıkar. Başak alışkanlıklarına önem verir. Akrep Burcu'nun aşkı onda bağımlılık yaratır ve aralarında kopamayacakları bir beraberlik olur. Kendi içinde problemleri bile olsa, beraberlikleri bir hayat boyu güçlü bir şekilde devam eder. Yay burcu duygularından fazla aklı ve mantığıyla hareket eder. İhtiras ve idealistli bir karakteri vardır. Kimsenin eksisinde kalmaz, birleşmeyi ve bireysel bir yaşamayı sever. Başlarda başak burcunun zeki ve akılcı hareketleri ilginç gelebilir. Daha sonra beraberlik sönecek ve çıplak kalan bu beraberliğe fazla rağbet göstermek istemeyecektir. Düşüncelerini korkusuzca söyler. Yay burcuyla birlikte olmak kolay değildir ve evlilikte ısrar edilirse sizi yüzmesi normal olacaktır. Oğlak burcu akıllı ve kıvrak zekalıdır. Bilgiye değer verir. Yüksek idealleri ve beklentileri olan Oğlak burcunun değer verdiği şeyler Başak burcunda dikkatini çeker. Karşısındakine modern gibi görünür ama tutucudur. Başak burcu onun bu tavrını görür ve bu beraberlik için daha mutlu ve olumlu şeyler düşünür. Duygusal değil, akılcı bir beraberlik olur. Şayet her iki taraf kendi görevlerini iyi bilirse beraberlik ömür boyu devam edebilir. Kova heyecanlı, neşeli, hareketli, hayata mutlu gözlerle bakan ve ihtiraslı bir karaktere sahiptir. Başak Burcu'nun ilgisini hemen üzerine çekebilir. Kova aynı zamanda haylazdır. Başak ise dengeli, tutarlı ve zeki bir kişidir. Başak kendini sevdirmeyi becerir ve Koç Burcu için vazgeçilmez olursa bu beraberlik hayat boyu sürebilir. Başak burcunun duygulu, romantik, hassas, alıngan bir balık burcuyla geçirmesi çok zordur. Balık yaşama sadece duygularıyla bakarak hareket eder. Başak burcunun mantıklı fikirlerini anlayamaz. Ancak balık öğrenmeye meraklıdır ve bu yapısı sayesinde değişik bir şeyler yaşayabilir. Kafa yapıları uyuşursa başak ona her şeyi öğretebilir. Her ikisi de zamanla paylaşmaya öğrenir ve hoşnut olurlar. Fakat bu beraberlikte her zaman elektrik eksik kalır. Zaman geçtikçe beraberlikte elektrik azalır ve azalan bir şey...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 Evlilik denildiğinde erkeklerin aklına gelen tek şey bekarlık yaşamlarında yaptıklarını evlendikten sonra yapamayacak olmalarıdır. Bu düşünceye sahip olan erkekler eğlenerek geçirdikleri bu zamanların devam etmesi için evlilik düşüncesini ertelerler. Yaşam tarzlarında değişiklik olması onları korkutur. Erkeğin süre gelen bir giyime şekli, alışkanlıkları ve evdeki düzenin değişeceği fikri evlilikten kaçmak için yeterli bir neden olur. Beraber olduğu kadının ailesini, kayınvalidesini sevmemiş olabilir.